Federasyonlarımızın seçimleri tam gaz devam ediyor. Bugün Bilardo Federasyonumuzun seçimleri var. Ama çok güzel bir binada federasyonun yeni binasında ve yeni salonlarında yapılıyor. Gölbaşı Belediyesi sanırım yaptı başkanım ama muhteşem bir tesis evet. yapmış. Hem Spor Bakanlığımız, Spor Toto hem de Gölbaşı Belediyesi. Olarak bir de federasyonumuzun da katkılarıyla böyle bir tesise kavuştuk. Ve bu tesisin açılışını ilk genel kurulumuzda yapmak istedik. Sayın, delege, sevgili delegelerimize ilk buluşmayı onlarla birlikte yapmak istedik. Ne mutlu bize ki böyle bir tesise kavuştuk. Dünyada bunun pek bir örneği yok. Evet. Bilardo federasyonları olarak tüm dünya. Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonra burada 4 Kasım itibariyle Türkiye Şampiyonası başlıyor. Ondan sonra full time burada bir bilardo şöleni olacak. Yılın 300 günü belki de turnuvalar olacak. Şubat ayında da Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası ve Dünya Kupası da burada oynanacak. Vallahi Ankara'da olması bizi apayrı sevindir. Evet. Biz bu Ankara kanalıyız. Yakından takip edebilen bir kanalız. Şimdi başkanım siz bu kadar işi yapmışsınız. Ve sonucunda aslına bakarsanız bunu taşlandırıldığı kısım karşınıza herhalde rakip çıkmadı. Tek aday olarak giriyoruz. Şükürler seçimlere. olsun, evet. Camiada bunu görmüşler. takdir etmiş. Tabii tabii bizlere duyduğu güven e, zaten bizim en büyük itici gücümüz. E, i̇lk günkü gibi dinamik, ilk günkü gibi heyecanlıyız. Yedi buçuk senedir federasyon başkanlığı yapıyorum ve üçüncü dönemime gireceğim bugün itibariyle. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sağ olsun delegelerimizin de bizlere güveni beni tekrar bu seçimde tek aday olarak onların karşısına çıkardı. Büyük ihtimalle bir önceki kongrede vaatleriniz arasında böyle bir tezis vardı. vardı. Bu şöyle sadece bir dönem önce değil benim 12 Mayıs 2014 tarihinde ilk başkan olduğum seçimdeki seçim konuşmamda böyle bir vaadim var. 7,5 yıl önce ben bu vaadi vermişim ve bugün delegelerimin karşısına e, verdiğim vaatleri gerçekleştirmenin gururuyla çıkacağım. Ama bugün yine adaysınız ve yeni vaatler gelecek. Tabii ki gelecek. Şimdi yeni vaatler neler? Şimdi ee, Kongre öncesi biz konuşuruz ama Kongre ya. öncesi konuşuruz ve bildiğiniz gibi Snooker bizim en önemli e, e, projemiz. Mart ayında Dünya Snooker, World Snooker Türkiye'de yapılacak 4 yıllığına ve çok büyük bir organizasyon dünyanın, 20 spor organizasyonu arasına giriyor. 100 ülkenin canlı yayınlayacağı, 500 milyon insanın dünyada seyredebileceği bir organizasyon. Ee, belki de Bilardo'nun en top organizasyonlarından biri. Ee, o hem federasyonumuzun hem sporumuzun tanınırlığı, bilinirliği ve kitlelere yayılması açısından bizim için çok önemli. Çok üzerinde duruyoruz. Bunun yanında da Milli Eğitim'de bir seçmeli ders projemiz var. Ee, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşmek üzereyiz. Eğer onu da yaparsak. Birardo bilardo federasyonunun önü bundan sonra çok açık ve önümüzdeki yıllarda en gözde ve en popüler sporlardan biri olacağına inanıyorum. Şimdi Eurosport izleyenler bilir ki Sunukır'ın ayrı bir yeri vardır Eurosport'ta. Evet. En kıymetli zamanları hep Sunuk'a ayırlar. Sunuk, evet. Biz niye bu kadar ilgileniyoruz? Dünyada gidiyoruz? da Sunukır'dan. öyle. Tesis probleminden Tesis dolayı Tesis probleminden dolayı biliyorsunuz Sunukır'ın masaları büyük, zor bir oyun. Ve İngiltere meşe ile Türkiye'ye gelmesi biraz geç oldu ama biz İstanbul'da bir tesis açtık onunla ilgili Sunukur tesisi ve bu testlerimizin sayısını arttıracağız. Zor bir oyun Türkiye'ye geç gelmesinin bir dezavantajı var ee, ama sporcu bazında olmasa da izleyici bazında inanılmaz bir seyirciye sahip Türkiye'de Sunukur. Ama artık sporculara da yetişeceğiz, yetişeceğiz. Peki bu tesis sadece turnuvalar için mi olacak? Yoksa bir manada milli takımın kamp yeri kamp tarzı. Burası turnuvalar. aynı zamanda kamp yeri. Turnuvalardan artık kalan zamanlarda gençler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde mil takım kampları yapılacak, özel eğitimler verilecek. Halka açık bir tesis değil, sadece sporcularımızın burada eğitim yapabilecekleri ve turnuvalarını gerçekleştirebilecek bir tesis. Üst katta da federasyon binamız var zaten. Önümüzdeki günlerde başkanım bir gelelim şu masalarda yerleşsin. 4 Kasım, Şöyle, 4, 4 Kasım'da, Kasım'da... startı alıyoruz, 16 Kasım'da da resmi açılışımız var. Sayın Bakanımızın da teşrif edeceği, Gölbaşı Belediye Başkanımızın gel teşrif edeceği bir resmi bir açılışımız var. 4 Kasım'da turma başlıyor. 16 Kasım'da da açılış var. Bekleriz. Allah gurur duyulacak. Çok teş teşekkür olmuş. ederim. Tebrikler başkanım. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.